Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomuzda size bir ürün incelemesi ve kutu açılışı yapacağım. Bu ürün veya benzer ürünler kanalımıza çok çok fazla dile getiriliyordu. Çok fazla soruluyordu. İnceleme yapar mısın, tanıtım yapar mısın diye. Bugün kargodan geldi. Ben de hemen videosunu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Bu videomuzda Chaglinson su temizleme tabletlerini inceleyip kutu açılışını yapacağız. Ürünümüz, ürünümüz gördüğünüz gibi bu küçük bir paket. Chuggles outdoor sporlar ve kamp konusunda ekipmanlar üreten bir firma. Zaten daha önceki aylarda bu markanın daha farklı ürünlerini size tanıtmıştım. Kamp ürünlerini tanıtmıştım. Chuggles genellikle fiyat performans ürünleriyle ilgili doğa severlerin vazgeçilmez markalarından bir tanesi. Bugün bu firmanın 76 20 seri numaralı drinking water germicidal tablets yani içme suyu mikrop öldürücü tabletlerini inceleyeceğiz zaten burada açıkça belirtiyor doğada su bulmanın zorluklarına pek çok programda pek çok televizyon programında kanalda videoda ee, Fazlasıyla değiniliyor. Bizim de daha önceki videolarımızda bu konuya ben çok fazla değinmeye çalışmıştım. Zorda kaldığımız zaman bir şekilde doğada su bulabiliyoruz. Ancak su bulunduğu zaman bir şekilde bu sular pek tüketilebilecek sular olmuyor. Daha doğrusu şöyle ifade edeyim. Su bulunduğumsa ve çok temiz görünüyor olsa da maalesef doğada bulunan sular organik açıdan korkunç derecede kirli sular oluyor. Bu bulduğumuz suları tüketmek için önce kaynatmak hatta mümkünse kaynatmadan önce Filtre etmek ve ardından kaynatıp tüketmek gerekiyor. Ancak bu her doğa şartlarında kolay kolay yapılabilecek şeyler değil bunlar. Acil durumlarda ya da suyu kaynatacak kapkacağımız olmadığı zamanlarda bu suları tüketmek sağlığımız açısından korkunç tehlikeli. Bu kirli, bu kirli suları tüketmek vücudumuza istenmeyen patojenlerin girmesi neden oluyor arkadaşlar. Bu patojenleri içeren suları tüketmek maalesef pek çok hastalığa neden olacaktır. Örneğin ishal, kanlı ishal, ateş, kusma, zehirlenme... Ya da biraz daha şanslısak e, Bruxella, Giardiasis, Lampliasis gibi e, asalaklardan kaynaklanan hastalıklara yakalanabiliyoruz. Bu hastalıklar bulaştığı zaman bedenimizde kalıcı hasarlar bırakıyor. Hatta bu tip hastalıklar e, bizi öldürebiliyor. Hatta o an acil durumdan kurtulmuş olsak bile ilerleyen haftalarda bu parazitlerden ve hastalıklardan dolayı insanlar hayatlarını kaybedebiliyor. Dolayısıyla bugün bu problemleri ortadan Kaldıran bir ürünle karşınızdayım. Üründe bu küçük arkadaş. Gördüğünüz gibi ufak tefek kutusu var. Ürün şu ufak şeyin içerisinde. Konteynerin içerisinde. Önce biraz kutusunu inceleyelim. Ardından kutu açılışını ve bütün detaylarına değineceğiz. Burada şöyle göstereyim size. Özellikle belirtilmiş acil durum içme suyu mikrop öldürücü tabletler demişler. Burada ise Gerdiaya karşı etkili olduğu ispatlanmıştır yazıyor. Hatta şurada küçük bir yıldız içerisinde küçük bir satır daha var ee, talimatlara doğru uygulandığı zaman diye özellikle belirtmişler. Giardia lambdiaya tek hücreli ve oldukça zararlı bir parazit türü arkadaşlar. Genellikle kirli sularda ve bulaştığı taşıyıcının sindirim sisteminde yaşıyor. Tedavisi çok sancılı ve çok acılı bir hastalık. Kirli sulardan insan mühyesine geçen en yaygın parazit türlerinden bir tanesi. Az önce de belirtmiştim gladiasis diye hastalığa neden oluyormuş. İşte bu küçük arkadaş e, bu tehlikeyi tamamen ortadan kaldırabiliyormuş. Yani ise devam edelim. Şurada özellikle acil durum içme suyu de, dezenfektasyonu için diye belirtilmiş. Arka tarafında ise çeşitli kullanım talimatları ve bir takım bilgiler var. Bunlara değineceğim dediğim gibi biraz sonra. İşte içme suyunun acil dezenfektasyonu için tasarlanmıştır. Öneriler şekilde kullanıldığında suda yaşayan pek çok zararlı bakteriyi öldürerek suyu içilebilir hale getirmektedir yazıyor. İşte burada kullanımı kolay, tatsız ve kokusuzdur demiş. Iyot e, bazlıdır. klor içermez demiş. Bir de Cryptosporidium e, kistlerini engeller demiş. Onun ne olduğunu bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle o da bir bakteriyel enfeksiyondan kaynaklanan bir kis türü. Sürekli kullanım değildir için diye belirtmişler. Kısa süreli ve acil durumlarda kullanılmalıdır demiş burada. Ayrıca saklama koşullarından bahsedilmiş. İşte göze temas etmedin, etmesin doğrudan ağzınıza atıp içmeyin. Dokunursanız ellerinizi hemen yıkayın gibi uyarılarda bulunmuş. İşte ayrıca kullanım talimatlarından bahsediyor burada. Ayrıntılı bilgiye geçeceğim şimdi. Ee, i̇sterseniz kutuyu açalım, ee, birazcık da arkadaşımızı görelim nasıl bir şeymiş. Evet arkadaşlar, bahsettiğimiz ufaklık böyle bir şişe de geliyor. İçerisinde yaklaşık 50 tane tablet var. Üzerinde bir tane seri numarası var, şurada. Kamera da görünüyor mu bilmiyorum. Şurada küçük bir seri numarası yazmışlar. Ee, son kullanma tarihi falan buradan kontrol ediyorsunuz bunun. Burada ayrıca küçük bir kullanma kılavuzu var sanırım. Şöyle bakalım açalım. Evet, bütün kullanım kılavuzunu ayrıca buraya yazmışlar. Buradan okuyup yönergeler izleyerek kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir açalım bakalım içinde. Bizi neler bekliyor. Bir tane conta koymuşlar. İlk açan biz olalım diye herhalde. İçinde bir çeşit sünger var. Evet. Tabletlerimiz burada. Şöyle göstermek istiyorum size. Bir tanesini. Şöyle küçük bir tablet hatta şuradan göstereyim. Gayet minik ufak bir tablet. Yeşil renkli. Kokusu yok. Bu ufaklıkları içine atalım tekrar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kullanması ve uygulaması gayet kolay ve etkili bir Ekipman çıkartmış Cognos bizler için. Kampa ve doğaya meraklı arkadaşlar için yanlarından eksik etmemeleri gereken bir ürün. Özellikle bu tip videoları seyredip onlardan feyiz alarak doğaya çıkan arkadaşlar çantalarına bu tabletten bir tane atmalılar. Ülkemizde bu markayı Cognos'u çok kolay bulabiliyoruz internetten veya doğa sporu av malzemeleri satan dükkanlardan. Bu veya buna benzer tabletler var. Onlardan bir kutu alıp çantanıza atmanız uzun vadede sizin işinize yarayacaktır. Bu video ile beraber ilerleyen haftalarda gerçekten profesyonel bir tane de hayatta kalma kitap videosu çekeceğim arkadaşlar. İçerisinde bu ve benzeri profesyonel e, lisanslı ürünler de olacak. Umarım o videoda sizin ilginizi çekecektir. Coglinson, acil durum, içme suyu, mikrop öldürücü tabletlerini tanıtımını Yapmak istedim programlısı bu konu hakkında söyleyecek fazla bir şey kalmadı zaten ürün bu şekilde küçük ve basit bir ürün dikkatli kullanımlarda hayatınızı kurtarabilir umarım bu videomu beğenmişsinizdir bir dahaki videoda görüşmek üzere.